Evet, <gülüyor> bugünkü kaydımız e, Adalar'da yayınlanmaya başlanan haftalık bir bülten için, Korunada Bülteni. Adalı Dergisi'nin e, desteklediği bir bülten. E, şimdi bugünkü konumuz sizinle konuştuğumuz gibi, e, işte İstanbul Beklenen İstanbul Depremi ve Adalar. E, önce Naci Bey sizden başlayalım. E, bu son dönemde yapılan çalışmalara göre e, beklenen İstanbul depremi e, nerede olacak ve adalar bundan nasıl etkilenecek bu konuda bize bilgi verebilir misiniz önce? Şimdi e, son zamanlardaki çalışma dediğine göre e, yani 2014 senesine kadar 99 2014 senesine kadar ee, sürekli bir bu çalışmalar devam ediyor. Ee, özellikle e, teknik üniversitede zaman da yine teknik üniversite kan dildi tasarhanesi iş birliğiyle e, bu çalışmalarda e, uluslararası ekiplerle birlikte yani özellikle Fransızlar İtalyanlar evet. e, zaman zaman Amerikalılar ağırlıklı olarak e, bu çalışmalarda yer aldılar. Evet. Türk, tarafında, Türk tarafında da e, Teknik üniversite ağırlıklı yürütüldü. E, Türk tarafının çalışmalarının koordinatörü olarak ben görev aldım. E, buna karşılık e, İtalyanlarla bu çalışmaların bir de bir İtalyan koordinatör vardı. Evet ilk başta bu NATO'nun desteğiyle yürütüldü ama daha sonra Avrupa Birliği projeleri şeklinde bu çalışmaları yürüdük. E 99 depremleri olmadan önce Marmara Denizi hemen hemen hiç bilinmiyordu. Hatta o deprem olduğu zaman yani bir fay denizin altından geçiyor diye biliniyordu ama kabaca evet. e, nasıldı işte e, kolları neydi bu kollar kaç parçaydı, birbirleriyle ilişkileri neydi, e, boyları neydi, yani e, derinlikleri, işte diğer diyelim ve ceo fizik özellikleri vs. ayrıntıların hiçbiri bilinmiyordu. E, işte bu 99'dan sonra e, böyle çalışmalar 2014'e kadar yürütüldü. Ağırlıklı olarak da 99-2008 arasında e, gemiler geldi. E, bu gemilerin yanında denizaltılar da kullandık. E, hem insanda hem insansız denizaltılar. Ve sonuçta bu çalışma sonucunda uzun sözü kısası. Marmara Denizi'nin altındaki özellikle e, Kuzey Anadolu Faizon'un Kuzey Kolu'nun ee, çok ayrıntılı bir haritası çıktı ve sadece haritalanmakla kalınmadı. Ee, o fay kuşağındaki e, diyelim bütün jeolojik ve jeofizik özellikler de e, büyük ölçüde aydınlatılmış oldu. Sadece tabii, deniz jeolojisi çalışmaları değil, ee, joofizik çalışmalar sismik çalışmalar yapıldı binlerce kilometre sismik top, e, veriler toplandı e, sadece sığ sismik değil bir de e, derin sismik çalışmalar yapıldı e, örnekler alındı işte fay boyunca gaz çıkışlarının ye, olduğu yerler tespit edildi e, su çıkışlarının olduğu yerler tespit edildi Ayrıca İtalyanların yapmış olduğu e, bir denizaltı gözlem istasyonları, bir takım sensörler buraya yerleştirildi. Yerleştirildi. Denizaltı e, sismometreleri yerleştirildi. Dolayısıyla fayın e, mikro depremleri ölçüldü. Biz ona hal bir anlamda kalp satışlarıyorduk. Bütün bunlar yapıldı. E, denizaltına daldım. Mesela ben de 7 saat derecenin altında bizzat kendi gözümle o kırığı belediye gördüm, ee, örnekledik falan. Şimdi bu tabi veriler alındığım zaman e, bu 14 sene tabii bu verilerin e, ayrıntılı e, incelenmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlamasıyla oldu. Yani bu konuda eksper olanlar gerçekten uluslararası üne sahip bu işlerde yetkin insanlar çalıştılar. Çok meşhur. Dünyanın en meşhur insanların bu projelerin içerisinde oldu. Ve yayınlar yapıldı. Biz aşağı yukarı 99'dan sonra dünyanın hemen hemen her yerinde ama özellikle Amerika ve Avrupa'da olan toplantılara katılmak suretiyle jeolojik ve jeofizik verilerin tartışıldığı toplantılara oralarda e, bu verileri sunduk, bilim dünyasıyla tartıştık, tutalım. Şimdi bunları niye böyle biraz uzun söyledim? Şimdi yani ben bakıyorum, mesela filtrileri çıkıyor, yaptığımız araştırmaya göre diyor Bu denizde deprem araştırmaları birilerinin yapacağı araştırma olamaz. Yani mümkün değil. Çünkü denizde araştırma yapabilmek için önce donanımlı gemilere ihtiyacınız var, yüksek teknoloji ihtiyacınız var, milyonlarca euroluk da bütçeye ihtiyacınız var. Yani neyi nasıl yapıyorsunuz başka türlü? Ben onu anlayamıyorum ama... Bizim ülkemizde maalesef bunlar çok ucuz konuşuluyor. Benim düşüncelerime göre, benim araştırmağına göre. Evet. Her neyse, şimdi bütün bu çalışmalardan sonra bugün Marmara'da konuşulan bilim dünyasının konuşulduğu, konuştuğu verilerin yüzde doksanından fazlası bu araştırmalar sırasında yapıldı, konuldu, ortaya konuldu. Ve Marmara Denizi o zamanın hiç bilinmeyen bir iç denizken, bugün rahatlıkla dünyada en fazla bilinen bir iç deniz haline geldi. Şimdi bütün bu değerlendirmelerden, çalışmalardan, yayınlardan sonra bu araştırma ekibinin hem Türkiye'ye hem dünyaya verdiği mesaj şu, Marmara'nın altında aktif bir faiz zonu var. E, bu tabii ki biliniyordu. Bu Faizo'nun, Kuzey Anadolu Faizo'nun. Yani Karlova'dan başlayıp Yunanistan'a kadar gidiyor. Bu arada Marmara'nın altından geçiyor. Kuzey kolunda söylüyorum. İşte bu buranın kaç parça olduğunu e, bu fayların geometrilerinin birbirleriyle ilişkilerinin kimisinin diyelim deprem tekerbik periyodunun e, işte deprem üretme derinliğinin ee, nerelerden gaz çıktı, nerelerden e, işte su çıkışlarının olduğu e, Fayın neresinin kilitli olduğu, deprem üretmediği, nerenin deprem ürettiği e, vesaire yani bütün bu bilgiler orada konulduktan sonra e, topluma hep söyledi, şu söylene geldi e, Marmara denizi 99 Depremlerinden sonra e, deprem riski arttı. Bunun nedeni de 99 depremleri e, Marmara'nın altında iki kabuğa normalde 250 senede birikmesi gereken bir enerjiyi 55 saniyede yükledik. Yani o 99 depremler olduğu zaman aşağı yukarı 5-5.5 metrekareli bir kırık oldu. Anadolu levhası Marmara'na doğru 5.5 metrekareli bir bindirme yaptı diyelim. Yani bir batıya doğru bir hareket yaptı. Marmara'nın tabanını kıramadığı için orayı deforme edildi. Stres yükledi. Normalde 99 depremler olmasaydı biz Marmara'da deprem bekliyor olmayacak. Yani alıp hani bu deprem tetikleme lafları ediliyor ya. Evet. Bu beklediğimiz Marmara depremini 99 depremlerin tetiklemiştir. Hı. Stres, transfer etmiştir buraya. E, aşağı yukarı da bir 20 sene geçti. Her sene de iki buçuk santim bir. E, harekete denk gelen stresle yüklüyor. 20x2.5'da ne yapıyorlar? Aşağı yukarı e, yarım metre daha yarım metreye denk bir stres daha yüklendi. E, bu kabuk dayanmaz Yani kırılacak. Evet. Ne zaman kırılacağını da e, bu Parson ve arkadaşlıkları bir makale yazdılar. 2000 senesinde yanılmıyorsam. O da uluslararası saygın bir e, mecmuada yayınlandı. E, o zaman söylenilen e, 99 tarihinden itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'nin üzerinde bir deprem olma olasılığı %63-64 mertebesinde. 99'dan diyelim 2010 sene içerisinde 99-2010 arası diyelim 10 sene içerisinde belki e, olma olasılığı %11, 14, 15 neyse ama 2020'den sonra bu %60'ın üzerine çıkıyor. Biz de artık 2020'ye geldiğimize göre son dilimlere gelmiş oluyoruz. Tabii bu 30 sene 5-10 ileri geri olabilir prezisyona göre. Ama artık e, yani Marmara'da deprem e, artık kapıda gibi e, düşünebiliriz. Evet. E, bu çalışmalar tuttuğun ortaya koyduğu bu. Yani biz Marmara'da deprem deprem diye bağırdığımız zaman oturup düşünüp kendimize göre bir bilgiçlik taslayıp kulafları etmiyoruz. Yani dediğim gibi tüm bu araştırmaların sonuçlarına, ölçümlerine eldeki verilere göre bunları söyledik, söylüyoruz. Bunu da niye söylüyorum? Çünkü bu ülkede bir takım kimseler çıkıp bu işlerin içinde olmadan da kulaflar etiyorlar yani. Yani şu olabilir. Veri veri dağılır. Tabii ki onlar da çalışabilir edebilir. Ama e, bu verilerin dağıtılmadığı açıklanmadığı dönemlerde de e, bunlar konuşuluyor biliyordum. Tabii bu e, ayrı bir şey. Bunu orada tartışmayacağım. Hı hı. E, dolayısıyla e, İslam bun tepemini bekliyor. Evet. Bu bir. Şimdi nerede nasıl kırılacağını. Yani yabancıları da kast, kast ediyor. Çünkü aynı ekip olarak çalışıyordum. Ee, o kumburgaz fayının kırılma olasılığı daha diye görüyoruz. Kumburgaz fayı dediğimde Orta Marmara sırtıyla, yani sinir açıklarında Orta Marmara sırtıyla Yeşilköy açıklarına kadar uzanan işte 70-75 km uzunluğunda bir fay. Ee, e, bu kırıldığı zaman minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretir biz öncelikle bunun kırılmasını kırılacağını düşünmüyoruz ancak kimi e, araştırıcılar da e, özellikle Fransızlar da e, birinci derecede Adalar Kayı'nın kırılabileceğini o da işte sizin Adalar'ın Hemen güneyinden geçen kesin. Ee, o da 60-65 km'de Kurzonluğu'da ee, bir payıdır. Ee, o kırıldığı zaman adalar payı en fazla altılar mertebesinde ee, yani yedi ve üstü olmaz. Yedinin altı olur diye düşünüyoruz. <gülüyor> ee, çünkü hem adalar payı kilitlidir ee, hem de e, bu, bu kumgurgas fayı ee, kilitli. Her ikisinin birden kırılma ihtimali var mı? E, e, tabii ki var. Mesela işte 1766 yılında e, iki çay arayla iki üç ay arayla e, İstanbul'da deprem oluyor ve bu sözünü ettiğiniz fayların tümü kırılıyor. Anladım. Dolayısıyla yani İstanbul, e, bu 2 ay arayla 7'den e, büyük iki depreme maruz kalıyor. 766 tarihi kayıtlarda bunlar var. E, adalar da bu haylardan, bu olan depremlerden etkilenecektir. E, devam edeyim mi adaların? Tabi tabi tabi tabi. Şimdi, e, bu, ister adalar fayı önce kırılsın, isterse kumburgas fayı, adaların önemli bir kısmı sekiz şiddetinde ama bir kısmı da dokuz şiddetinde etkiledi. Tabi bu sekiz ve dokuz şiddet oldukça fazla bir şiddet bu diyelim tamamı bir kerede kırıldığı zaman e, muhtemelen o, bu şiddet daha da e, artabilir. E, şimdi adaların avantajı var. Ne avantajı var? E, adaların avantajını sayarsak e, adaların jeolojik yapısı itibariyle e, yani sağlam bir şeolojik anlamda bir kaya zemine sahip. Çoğu paleozoik yaşlı kayalar. Yani orada böyle derin vadilerde bir kenar rözyonları bir tarafa bırakırsa böyle yani zemin büyütmesi depremin diyelim şiddetini artıracak yıkıma sebep olacak böyle bir zafiyeti pek yok. Yani sağlam zemin içerisinde olması. E, tabi dezavantajına gelince e, bir sefer e, deprem kaynağına çok yakın. E, bunu olunca da tabi çok şiddetli etkilemeyecek. Onu da dedim. E, yani sarsılma, e, titreşim orada fazla e, olacak demektir. E, tabi ben şimdi adaların Son durumlarını bilmiyorum ama eski böyle binalar, uygun olmayan binaların yani ağır hasar almadan kurtulması zor. Eğer deprem yeni yönetmeliğine göre yapılmış binalar gerçekten o yenilenmiş ise yani uygun diyelim mimarisiyle, yapı elemanlarıyla ile düşünülmüşse e, o, onların tabi ayakta kalmamaları için bir neden yok. E, ama yani bana göre adalar e, yani normal bir, bir normal bir adla binersin artık koşturur hareket edersin üzerinde sensin neyse ama adalarda olan bir adam normal adla değil artık rodeocik bu. Yani Anladım. o üzerinde durmak için bayağı maharetçiler. <gülüyor> ee, o nedenle e, adalar deprem yönünden sıkıntılı bir yer. E, adaların güneyinde e, mesela e, böyle çok büyük denizaltı heyelanları olmuş. E, Haluk da bunu bilir. Biz e, işte Cella Şengör ben... Ee, bir de bizim e, bir e, daha genç arkadaşımız vardı e, şimdi ismi aklıma girece söylerim e, biz orada e, bu deniz araştırmaları sırasında e, bir büyük bir deniz altı heyelanına e, rastladık tespit ettik 17 bin sene önce olmuş e, bu fay üzerinde olan yerde bazı kayalar çok kolaylıkla denizaltı heyelanları yapıyor. Bizim grovac dediğimiz, Şeyl dediğimiz kayalar. Hı hı. Mesela biz orada e, onu tespit ettiğimiz zaman o heyelanın, denizaltı heyelanları, orada kaya malzemeyi hesapladık. Aşağı yukarı şimdiki adalar kadar hacimde bir malzeme varmıştı bu da büyük bir depremde bir seferde ee, yani ve evet, o zaman bir çalışma yaptım ee, o 17 sene önce o yılan Marmara'da 10 metre yüksekliğinde bir tuzunun yenebilmesi hmm. ee, dolayısıyla e, yani adaların bulunduğu yer itibariyle Böyle büyük depremlerde, büyük kaymalar falan olursa tabii e, yani o, o tür e, tsunami olayları da olabilir. E, onun dışında yani şimdilik bu soruya ben evet. özetlemiş olayım, daha sonra konuşmanın içerisindeydi gerekirse çok teşekkürler ben hemen Haluk hocama dönüyorum şimdi Naci Bey de konuşmasında söz etti adaların avantajından söz etti zeminin sağlam olmasından ama öte yandan yapı stoku açısından çok bilmiyorum ama 1900 2000'den önce yapılmış olan bina eğer çok ise bu tabi adalarda da ciddi bir hasar Tehdit de oluşturuyor dedi ama öte yandan şöyle bir bilgi var bildiğiniz gibi 1894 depremi var ve 1894 depremde de adalar yine etkileniyor ama o dönemde yapılmış kagir binalar ki bunların arasında ruhban okulu da var buna benzer binalar da var o binalar daha sonra ahşap binalar yer değiştiriyor yani o yıkımdan etkilenen binalar yerine insanlar ...daha sağlam olduklarını düşündükleri ahşap binalara yöneliyorlar. Ee, mesela 19. yüzyıl ortası ve, pardon sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısında ciddi miktarda ahşap bina üretilmiş. Daha sonra da kagir binalar özellikle modern dönem binaları da e, oldukça iyi mimarlar tarafından inşa edilmiş. Ne zamana kadar? 70-80'li yıllara kadar. Ondan sonra o apartmanlaşma döneminden de adalar etkilenmiş... E, bu defa o, o işte geniş bahçe içerisindeki evler yıkılmış yerine e, 3-4 katlı kumburgaz tipi apartmanlar yapılmış e, bunların tabi kalitesinin ne olduğu çok tartışmalı ve son dönemde işte 1999 depremi sonrasında yeni yönetmeliğe göre yapılmış olan binalar var ki bunların da sayısı 1068 yani 2000'den sonra yapılan binalar toplam binaların %17'sini oluşturuyor. Buna karşılık yapım yılı 1980 ile 2000 arasında olanlar 27 oluşturuyor, 80 öncesi ise en büyük bölümü yani %56'yı oluşturuyor, bunları Haluk Bey çok iyi biliyor. Şimdi Haluk Bey'e ben dönüyorum ve soruyorum diyorum ki, bina bazlı bir araştırma yapılmadı yani Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı son çalışmada daha geniş ölçekli bir çalışma yani 500'e 500 demiştiniz galiba Haluk Bey. Ee, yani tek tek binalar bazında binalar nasıl etkilenecek gibi bir çalışma yapılmadı. Buna ihtiyaç var sanıyorum ama siz yine de yapılmış çalışmalar ışığında bu bina kalitesiyle bu oluşacak olan şiddetle nasıl bir etkide bulunacak yapılan ve bazı tahminler de yapılmış yine şu kadar bina orta, şu kadar bina ağır hasar alacak ve şu kadar insanda ölecek diye bu son İBB tarafından Boğaziçi Üniversitesi ile Kandili Rastlatıhanesi ile birlikte yapılan çalışmada güncellenmiş bir takım veriler var. Siz ne diyorsunuz Haluk Bey bu konuda? Adaların tabi sizinle ifade ettiğiniz gibi hem ee, Naci ifade ettiği gibi hem ee, olası beklenen ee, deprem, büyük depreme mesafe olarak yakınlığı ee, ve bu yakınlık münasebetiyle de maruz kalacağı yer hareketi şiddeti imeleri oldukça yüksek. E, o nedenle her ne kadar adalar işte Naci Bey'in de ifade ettiği gibi 400 milyon yıllık kayaların üzerine oturmuş bir yerleşim birimi ise Dokuz Adadan oluşan adalar. Yapı stoğu açısından tabi bazı sıkıntılar var. Çünkü adalarda her ne kadar 1894 depreminden sonra ahşap yapı stoğu artmışsa da bugün gelinen noktada adaların yapı stoğuna baktığımız zaman ee, yapı kalitesi iyi orta iyi olarak düşündüğümüz zaman yani iyi orta kötü diye düşündüğümüz zaman e, toplam yani şu anda mevcut istatistiklere göre altı bin yapı yapı var. Bunlar kimi tek katlı, kimi 4-5 katlı yapı kaliteleri incelendiğinde en son e, verilere göre e, ada bazında e, mahalle bazında e, incelenmiş. Ee, kabaca şöyle söyleyebiliriz genel olarak iyi durumda olan yani artık bu iyi durumda tartışılabilir iyi durumda olan bira e, yüzdesi yüzde 58 ee, yüzde 35'e yakını orta kalitede e, yüzde altı doksanı da %7'ye yakın olanı da kötü kalite olarak sınıflanmış ee, tabii yapıların Adalarda yüksek olmaması, bir kısmın hala da ahşap olması ve kaliteli giyma yapılar var olması bazı avantajlar da getirebiliyor. Ama bu yapıların tabii deprem sırasında maruz kalacakları hasarlar konusunda bina bazında, parsel bazında yapılmış bir çalışma yok. Ama ancak binaların dışarıdan bakılarak ya da yaşlarına bakılarak yapılmış sınıflamalar var. Ee, böyle olunca, e, biraz önceki sorduğunuz gibi e, yapılan deprem, e, hasar, kayıp analizlerinde genellikle ortalamalar alınıyor. Örneğin e, 2002'de de yapılan, e, ya da 2003'te yapılan, 2009'da yapılan ve en son 2018'de yapılan e, İstanbul deprem, hasar ve kayıplar, kayıp analizlerinde e, genellikle Kayıp analizleri ile ilgili yüz sayılar, işte 500 metre, 500 metre gibi bir alan ortalaması olarak verilebiliyor. Aslında baktığı zaman parsel bazında binaların yaşları, yükseklikleri, kat sayıları bunlar belli. Ancak binalar için özel yapılmış bina bina bazında ayrıntılı risk etiketleri olmadığı için ee, bu risk risk indeksleri belli olmadığı için bina bazında hesaplama yapılamıyor aslında yapılabilir çünkü e, bu hesaplamaları a 500 metrede 500 metrede bir yaptıydınız a da e, ya da işte e, 10 metrede 10 metre çarpı 10 metredeki bir alanda yaptınız Bina bazında yaptınız hesaplama yöntem açısından az bir fark yok ancak hesaplamaya dahil edilecek indeksler e, Durum analizleri, e, Naci Bey, e, siz bu 2018 ve 2020 şimdi, 2018 dedi Haluk Bey, ama onun en son hali 2020 olarak yayınlandı, daha geçenlerde, e, İmamoğlu tarafından. E, ve bu son rakamlarda aslında 2018 rakamlarıyla aşağı yukarı benzeşme gösteriyor. Aynı rakamlar. Aynı rakamlar. Siz ne diyorsunuz? Evet. Evet, evet, siz ne diyorsunuz? E, yani, İstanbul'da depreme ciddi bir hazırlık yapıldı da onun için mi e, bu hasar durumu ve ölüm sayısı azaldı yoksa farklı bir hesaplama nedeniyle mi? Evet, ee, şimdi tabii umar ki inşallah <gülüyor> bu e, senaryoyu hazırlayan, bunları söyleyenler haklı çıkar, biz de haksız çıkarız, ee, insanlarımızın bir kişinin bile cami, her şeyden önemli, ancak ben bu senaryolara, bu çalışmaya hiçbir şekilde inanmıyorum. Bakın bunu bilim adamı olarak söylüyorum, ee, ya burada çok ister bakılmış, ya da bir zorlamayla bu iş düşük gösterilmeye çalışılmış. Çünkü bir ara bu senaryo çalışmaları olduğu zaman kamuoyunda ve yetkililerden bayağı tepki vardır. Yani işte felaket tellallı bilmem ne şu bu. Yani hatta böyle ölüm sayılarını ifade ettiğin zaman e, iyi gözle bakılmazdı. Yani yedi bilim adamı olarak böyle bir baskılı, baskılı dönemi de gördü. E, i̇şte o dönemde belirli çevrelere yakın arkadaşlarımız, e, özellikle böyle belirli projeler bazında Nedense bu işleri yumuşatma, böyle yayınlama gibi bir e, olayların olduğunu da ben gördüm, civer eksisi söylüyorum. Şimdi e, bu, bu çalışma, yani demin Haluk söyledi, nüfus veya bina sayısı çok daha düşükken 70 küsur bin ölüm hesaplanıyor, bina sayısı çok fazla aldığı zaman 14 bin. Şimdi bunu yapanlar yani çok diyimsel bu işe bakıyorlar, böyle senaryo dediğin zaman bir oyuna dönüşüyor bu. Yani bilgisayar oyunu gibi. İstediğini yap, istediğini söylet. Ne verirsen bilgisayara, o da sana onu söyler. Şimdi yani basit bir hesap yapalım, böyle bunun için çok alim olmaya da gerek yok. Ee, Şimdi ahlul rakamları aklımda kaldığında söyleyeyim, şimdi diyelim ki 50.000 çok ağır, ağır hasarlı bina dedi, 48 bin bana. Şimdi 50.000 alalım, kolay olsun diye, ben size söyleyeyim ki bu 50.000 bin binanın mesela sadece 5.000 bin bin binasında, 4.000 bin binasında yani üzülerek söylüyorum. Ama yani doğruları da bulabilmek için bir tarz bu. Yani öyle çok sofistike bir hesap değil. Bir anlamda tabiri caizse bakkal hesabı. 5000 bin binada büyük ölçüde can kaybı olsun. 50 binin 45 binini de insanların burnunu kanat çıkardı çıkartır. 5000 bin. 5000 bin. Bina. Daireden bahsetmiyoruz. 5000 bin bina. Bunlar dört katlı düşün, 20 bin kat eder. Her kata iki daire koy, 40 bin daire yapar. Her daireye dört kişi koy, 160 bin insan yapar. Ya hocam bu çok oldu derseniz ki e peki, 5000 bin bina düşenin 2 Yine görüyorsunuz öyle 14 bin bina da, yani olacak iş değil. Hangi akıllı bu hesaplar yapılıyor Nasıl yapılır? Onu da ben bilmiyorum. Yani. Ya bugün Elazığ'da yani küçük bir deprem oldu yani öyle öyle çok ahmşam bir deprem değil ee, ve üstelik de yani öyle Elazığ yakın da değildi doğan şeyde daha yakın bir yerdi Elazığ'ın bugün yüzde otuz üç binası harçat yani şimdi İstanbul'dan bahsediyoruz ee, bu öyle bir milyon bina bir milyon yüz bin bina bunlar da doğru değil yani. Daha önce resmi rakamlar 1 milyon 600 bin binadan söz ediliyor. Yıllarca 1 milyon 600 bin bina konuştuk. Üstelik de o kadar daha binalar yapıldı yapıldı. Ve aynı şu laf devlet yetkinlerinin ağzından çıkan laflardır. E, bu binaların yüzde %60'ı mühendislik hizmeti görmemiş binalardır. %60'ı. Fır yüzde mühendislik hizmeti görmemiş, temel etikleri, zemin etikleri olmayan ve sokaktaki kahırfalar tarafından, inşaatçılar tarafından yapılmış veya vatandaşın kendisi tarafından her seçimde kat çıkmak suretiyle yapılmış binatlar. E, öyle olduğu doğru ki daha deprem olmadan görüyorsun işte kaybalar, göçmeler, çürmeler. Bir yerde bir temel kazıyorsun, 7 bina geliyor yani. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir yapış stokunda işte 14.000 eğer can kaybı varsa tabii bir kişinin kaybı da önemli. Yani ağzımızdan yer alsın. E o zaman bir sorun yok yani ne? Yani o, o zaman bu İstanbul depreminin büyütmenin de çok bir anlamı yok. Tabii ki 14.000 önemli. Onu 14.000'i 14'e düşürelim. Elbette öyle. İnsan canıyla bir şey kıyaslanamaz ama bu tehlikeli bir yaklaşım. Ee, bu yapıldığı zaman, ilan edildiği zaman ben Haluk'la da konuştum. Ya keşke bunu yapmasalar. Diye. Yani biz o zaman bilim kuruluna seçildik. Bizi de sorsaydı belediye başkanlığı yayınlamayın dedi kardeşim ya. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu sakıncalı insanları aynen korona gibi basketsiz çıkmaya, işte askere törenle göndermeye, orada burada bir araya gelip dans etmek gibi bir şey. Yani hoş bir şey değil. Hele deprem bir olsun, Allah kerimdir ya biz adaları Allah Olur mu ya? Devlet bütün gücümüzle yaparız, lafını bırakalım. İnsanlar ölmesin. İnsanların ölme olasılıklarını azaltalım. Az sahayiyat verebilecek işleri deprem gelmeden yapalım. Zarar azaltalım. Bu da deprem okulmadan önce olur. Şimdi siz adalarda deprem geliyor diye hummalı bir faaliyet görüyor musunuz ya? Yok. İstanbul'da görüyor musun? Yok görmüyoruz işte onu diyorum yani. Ama ama masa başında kağıtlar uçuşuyor. O ona emrediyor, ona, ona, ona, ona. Her işler yapılıyor kağıt üzerinde. İşte aynen demin sorduğunuz senaryo çalışmak gibi. O senaryo, bu senaryo. Ya geçin bunları kardeşime. Ne senaryosu ya? Yani bir, <gülüyor> bir çekçi olmak lazım. İnsan hayatıyla kumar oynamamak lazım. Yani bu işin yöntemi belli. Bütün dünya yapmış bizim de yapmıyor olmamız lazım. Yani. Evet. evet. <gülüyor> Haluk Bey size son olarak dönüyorum. adalardan ne yapılması evet. gerekiyor önümüzdeki kısa ya, dönemde? E, Halim Bey bilirsiniz Adalı dergisinin de ya yani koroner olarak evet. orada zaman zaman yazıyorum evet. e, bu konulara, konularla bir iki makale yazmıştım dergisine bir tanesi şeydi Fransada adaların halkının ve tarihi ve kültür mirasının depremlerden korunması görevi depremden sonraya mı kaldı 2017 yazmış <gülüyor> <İnsanlar. gülüyor> ondan sonra da geçen geçen ay Mayıs'ta mimar mimarlık dergisi var Mimariz onlar dediler ki hocam e, bu adalar için ne yap ne yapılmalı sizce falan, ben de şu başlığı kullandım, deprema hazırlık için prens ne yapılmalı diye Ya makalede oraya yazdım. Şimdi Naci Bey'in söyledikleri ek olarak birkaç şey söylemek istiyorum, bu konuda dertliyiz tabii. bir adalı olarak. Bu konuda da kendimizi sorumlu hissediyoruz. Şimdi, önce şunu söyleyeyim yani ee, Naci Bey'in söyledikleri ek olarak tabi ee, Afet kayıpları azaltmak için, yani riskleri azaltmak için önce risk azaltıcı bir yerleşme planı yapmanız lazım. Daha adaların koruma amaçlı imar planı yok. Geçici imar planı ile hala idare edin. 39 ilçeden Lens adalarının koruma amaçlı bir bölü binlik uygulama imar planı yok. Dolayısıyla şimdi imar planı olmayan Hadi depremi koruma amaçlı bir, hem yapıları koruyan hem insanları koruyan bir e, plan lazım. E, yani güvensiz yaşam alanlarını iyileştireceksiniz, sağlıklaştıracaksınız, toplumu ve yapıları afetlere, dirençli hale getireceksiniz. Evet. Bunları sürdürülebilir bir şekilde yapacaksınız. Altta adalarda sosyal analizler yapacak. E, farkındalık oldukça yüksek. Yani hem STK'lar açısından da bireyler açısından e, adalarda bir şeyler yapılması gerektiğine inanan ve bu konuda da aslında evli taşın altına koyan ve koyuna hazır çok insan var, ben biliyorum. Yani bir ara dernek başkanlığı da yaptım. E, Halim Bey'le bilir diğer e, faaliyetleri. E, mesela Mahalle Afet Gönüllüleri var, çok istekli. Ama Mahalle Afet gönüllerini kanuk ettiler. Hiçbir destek vermedi derin, Mahalle Afet e, dolayısıyla kaynaksız kaldı da. E, adaların 39 ilçelerin önemli bir farkı da e, mevcut yapı stoğunun biri ne yakını e, tescilli ve tarih, e, kültür, tarih ve kültür mirası envanterinde olan yapılar. Yani biraz önce söylediğiniz gibi bunlar yıkılıp yeniden yapılamaz. Güçlendirilmesi lazım. Peki güçlendirme için ne yapılıyor? Efendim işte kaynak bulunamıyor ya da harekete geçiremiyor çünkü belediyelerin bu konuda karar alma ve uygulama yetkileri çok sınırlı. Şimdi geldiğimiz bugün bugünlerde her şey merkezden yukarıdan Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan karar verilip İmar planları değiştirilebiliyor. Parsel bazında değişiklik yapıyor Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan ee, şimdi bakın 2009'da e, AFAD'ın Ulusal Deprem ve Strateji Eylem Planı diye bir raporu var, 2009'da yayınladığı ve 2012 ile 2017 arasında yapılması gerekenleri, deprem risklerini azaltmak için bir rapor yayınladı. Orada bir başlık var, Tarihi ve Kültür Mirasının Depremlerden Korunması başlığı bu var. Diyor ki, 4 tane eylem sıralamış. Yani deprem bölgelerinde yer alan tarihi yapıların emniyetleri çıkarılarak önemli öncelik derece belirlenecek. Var mı buna bir itiraz? Yok, ne güzel. Ee, i̇şte diğer eylemlere de baktığınız zaman, yani bu afadın bu sefer raporunda bir sürü tavsiye var. Tarihi yapıların onların da güçlendirmesi, uygulanan yapılması gereken uluslararası standartların uygun olup olmadığını, tasarım ve imalat ve esasları oluşturulacak bir geliştirici. Bunun gibi bir sürü kurallar koymuş ve Hutsa bu konuda ilgili ilgili bakanlıkları ve kurumları ve valilikleri görevlendirmiş. Tabii kaynak da bulacağını böylece garanti etmiş oluyor öyle değil mi? Ama Gülsün adalarında çok büyük para harcandı. Nereye harcandı biliyor musunuz? Bu depremle ilgili riskleri azaltma konusunda kaynak bulunamayan Adala, Prens Adaları ilçesinde yüzlerce milyon lira yasa Adayı açandı. Önceliği Yassı Adadaki e, Demokrasi ve Özgürlük Adası projesi. Yüzlerce milyonu devlet yasada'ya buldu ama Adalar ilçesindeki e, bir an evvel yeniden e, elden geçirilecek, gerekirse güçlendirecek tarihi, mirasın veya mevcut modern mirasın, modern yapıların deprem hazırlanması, toplumun hazırlanması konusunda o parayı bulamadık adaların için. O nedenle biraz önce söylediklerinizde kalkıp olsun diye söylüyorum. Adaların hem deprem bakımından hem de deprem nedeniyle doğu ortaya çıkacak, tsunami Bakanı etkilenme derecesi oldukça yüksek. Yani 39 ilçe arasında her ne kadar nüfusu az olsa da bina sayısı az olsa da mevcut senaryolara göre e, bina stoğunda çok ciddi kayıtlar olacağını biliyor. Dolayısıyla Yassad'e yüzlerce milyon bulan bir e, yönetim, bir devlet e, adalar, adalar içinde tarihin biraz başta olmak üzere ee, koruma amaçlı insanları ve yapıları koruma amaçlı risk azaltma eylemlerini e, gerçekleştirecek yapıları iyileştirecek, sağlamlaştıracak projelerin başlamasını sağlayabilirdi. Ama maalesef biz bugünlerde şey tartışıyoruz. Acaba e, e, Hebel adadaki sanatörüm ne olacak? sanatoryum kime verilecek? Sanatoryum binası ne amaçla kullanılacak? Bunları tartışıyoruz. Ya da işte e, faytonları tartışıyoruz. Faytonları kaldırdıktan sonra yerine e, gelen arabaların e, trafik iznini tartışıyoruz. Yatsa'daki yassar'da, e, Özgürlük ve Demokrasi adasına, Adası'nı tartışıyoruz. E, o nedenle ee, bunları aslında deprem hazırlık için Prens Adalı'nda ne yapılmalı makalenin ayrıntılı yazdım ee, Tsunami tehlikesine bakarsanız adada, adalarda 1 km alanı su basacak çok ciddi seviyede ee, her şeyden önce bizim bir an evvel, e, koruma amaçlı uygulama imar planını ee, ve depremden sakınımı da gözeterek yapmamız ve e, adaları depremi hazırlayacak kaynakları bulmamız gerekiyor. Anladım. Çok, çok teşekkür ederim. Ee, evet yani bu programı burada bitiriyoruz. Ee, katılan her iki konuğa da e, Naci Göre ve Sayın Haluk Doğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi akşamlar.